Ama bamya, sebze olarak bamya, ne yapacaksınız? Şu kadar su, taze bamya, biraz uzun olsun. Hı hı. Bunun 5-6 tanesini uzunlama keseceksiniz. Uzunlamasını suyun içine atacaksınız. O da sıcaklığındaki suyun içine. Tamam. Üzerinde hala çalıştığım ama tamamlamadığım bir konu. Bunu sabah alın, akşamdan sabaha beklesin. içtiğinizde kan şekerinizi düşürür. Ve hakikaten çok faydasını görürsünüz. Bildiğimiz bamya.